Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı TET Geometri Soru Bankası kitabındaki Dik üçgen konusunun öklit bağıntıları 2 testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Örnek birde bir dik üçgen verilmiş dik kenarlar 15-20 15-20 ne üçgeni? 25 üçgeni. Bununla ilgili formül var mı? bağıntıların içerisinde belki bir yerde karşılaşmış olabilirsiniz. Ama gerek yok. Burada bence alandan gidin. Bir dik üçgenin bütün kenarları belli. Tabana ait, hipotonize ait yükseklik, eksi eksi. Alandan gidin. Alan nedir? Hocam 25 çarpı h bölü 2 eşittir. 25 çarpı h bölü 2. Aynı zamanda alan dik kenarlar çarptığının yarısı. 15 çarpı 20 bölü 2'ye eşittir. Sadeleştirin 5'e bölsek 5, 5'e bölsek 3. Bir daha 5'e bölsen 4, 5'e bölsen gitti. H buradan ne geldi? 12 geldi. Evet örnek biri. ne bulduk? 12 bulduk. Geldik örnek yer. Evet 15 75 93 üçgeni kendi yemeğimizle dik çizdiğimizde karşımız 15 75 90 çıkarsa gittiğimiz yol yol değildi ama hala da 15 75 90 gelmişse ve bizden de A'nın C'ye A'nın BC olan uzatlısı isteniyorsa bunun bir özelliği var kardeşim bunu bileceksin. Burası hken burası 4h. Evet 4h 12 eşisi h'le bölündükte 3 yapar. Zaten bizden A'nın BC olan uzatlısı isteniyor. Cevap böylelikle 3 çıkar. Geldik örnek 3'e. Ne var burada? Yukarıda diktendik çizilmiş. Öklid bant's var. Hocam yukarıdakinde öklid bant's var, aynı zamanda aşağıdakinde de. Aşağıdaki yukarıdakinde ikisi bulalım. X'in karesi eşittir. 1 çarpı 9 değil mi? 1 çarpı 9. Yani X'i 3 buluruz. Aşağıdakindekine bakalım. Şurada hocam Y kare neye eşittir? Şu çarpı şu. Yani Y karede buradan 2 çarpı bu yeşil öbür tarafı. Yani 8 yapıyor. 2 çarpı 8. e arkadaş 2 çarpı de 16. Y'yi de böylelikle 4 buluruz. Bizden X artı Y isteniyor. X artı Y ne olacaktır? X'i 3 bulduk. y'yi 4 bulduk. Toplam kaç yapıyor? 7 yapıyor. Örnek 3. 7 oldu. Geldik örnek 4'e. Evet. diktendik çizilmiş. Hocam burada bir öklük bantısı var. Bak tam olarak burada. Sayı da burada ya. O zaman öncelikli olarak burada bir öklük bantısını uygulayalım. 2'nin karesi 1 çarpı A diyelim. 2'nin karesi 1 çarpı A'dan. A'yı kaç buluruz? 4. A 4. a Bunlar eşit verilmiş. Burası da 4. E hocam büyükte de, de dikten dik çizilmiş ökleti Yani şunun karesi o da kaç yapıyor? 6. 6'nın karesi şu çarpı şu. d 4 çarpı 1 artı x'e eşit. Evet 36 ile 4 sadece 9 kaldı. 9 eşittir. 1 artı x'den x böylelikle kaç çıkıyor? 8 çıkıyor. Örnek 4'ü 8 bulduk. Geldik örnek 5'e. E hocam öklük mantısı var. Dikten dik çizilmiş. Ama burada bilinmeyen sayısı fazla. Mesela şuraya y dersek y kare 2 çarpı x. Burada yapmayalım. Aa burada da 90'dan 90 çizilmiş. Dikten dik çizilmiş. Yani Şurada da bir öklüt bağıntısı var mı? Var. E hadi bakalım şurada öklüt bağıntısını uygulayalım. Hocam nedir bu? 2'nin karesi şu çarpı şu. 2'nin karesi eşittir. 1 çarpı y'ye eşit. Y de buradan kaç geldi? 4 geldi. Hocam y 4 geldiyse şimdi büyük öklüt bağıntısını uygulayabilirim. Büyükteki öklüt bağıntısı 4'ün karesi şu çarpı şuna eşit değil midir? Evet. 4'ün karesi de 2 çarpı x eşit olacaktır. 16 bölü 2'den x'i kaç buluruz? 8 buluruz. Örnek 5. 8 çıktı ve böylelikle örtip bandıları iki testinde bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda örtip bandılarının kazanın testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.